Merhaba. İsmi Mezgidenizler güven. Uzman psikolojik danışmanım. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2002 yılında mezun oldum. Daha sonrasında Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şimdi de Ege Üniversitesi'nde yine Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı'nda doktora çalışmamı yürütüyorum. Az bir zaman sonra da doktor olacağım diyebiliriz. Yani büyüyünce ne olacaksın diye sorduklarında cevabım Doktor olacağımdı. Şimdi artık büyüyorum ve doktor oluyorum. Üç çocuğum var. Ee, üç erkek evladım var. Birbirinden tatlı. Ee, i̇lk çocuklarım ikiz. Dokuz yaşındalar. Küçük çocuğum da altı yaşında. Bu sene ilkokul bire başlıyor. Bu grubu kurmamızın amacı... Her şeyden önce doğru bilgiye, sağlıklı bilgiye sizlere ulaştırabilmek tabii ki. Bizler 3 psikolog, 3 anne olarak sizlerle sorularınızı samimi bir şekilde cevaplayabilmek adına sık sık buluşacağız. Ve videolarımızı sizlerle hem Instagram üzerinden hem de YouTube hesabımız üzerinden paylaşacağız. Bu arada bu videoyu çeken... Oğlum Ege Güven'e çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.